Yaşamımın hiçbir döneminde insanlara yardım etmeye çalışmadım. Çünkü insan sadece kendi kendine yardım edebilir. Bunun yerine öğrencilerime farklı pencerelerin olduğunu göstermeye çalıştım. Bu pencerelerden bakmaya teşvik ettim ve bu şekilde o kaygı dolu, Üzüntü dolu, dram dolu görüntüden daha iyi hislerin olduğu, daha mutlu, daha huzurlu ve hatta daha keşif dolu bir dünya görüntüsüne geçebilirler. İşte Reiki bunu sağlamak için, bu enerjileri dönüştürmek için kendi kendinize yapabileceğiniz belki de en iyi tekniklerden bir tanesi. 20 yıldır herkese söylediğim şey şu, yaşayan her insan reiki öğrenmeli diyorum. Çünkü bu kalıplarla, öğrendiğimiz kalıplarla, dramla, öfkeyle, üzüntüyle, negatif düşüncelerle, negatif duygularla olumsuz bir dünya inşa ettik. Ve bu olumsuz dünyada yaşamaya devam ediyoruz. Kendi kendinize birikimlerinizi dönüştürebileceğiniz ender araçlardan bir tanesidir reiki. Çünkü tamamen kendi kendinize daha bilinçli olarak bakmaya başlayabilirsiniz. Ve reiki bunu sağlayabilecek gerçekten eşsiz bir araçtır. Uzak veya yakın olun. Şartlarınız ne olursa olsun. Koşullarınız ne olursa olsun, hiçbir kural olmadan, hiçbir sınır olmadan, sizi yeni bir online'da reiki eğitimine davet ediyorum. Ve tüm sürecinizde size rehberlik etmek için yeni bir online'da sizinle birlikte olacağım.